Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Eee isim Sercan Güzel. Aranızda birbirinden tanıyanlar vardır. Tanışmadıklarımızla da mutlaka ki bir iki zamanda daha sağlıklı günlerde yerde tanışırız umarım. E, bugün sizlere cryoparametric montaj ortamında kullanabileceğiniz 8 farklı püf noktadan bahsedeceğim. Buradaki araçlar bu ara Edven Sesemli araçları değil. Burada yanlış anlaşılmasın. Çünkü aramızda Edven Sesemli'yi kullanan arkadaşlarımız da var. Ama ileriki zamanlarda tabi Edven Sesemli'ye yönelik videolarımı da sizlerle paylaşıyor olacağız. Tam bunlarla ilgili etkinliklerimiz mutlaka ki olacaktır. Bugünkü sonuna alakalı olarak da sorularınızı ben sonun sonrasında sizlerden alacağım. Şöyle hemen bir kontrol etmem. Konu başlıklarımıza gelecek olursak, bugün Constraint Set with Parameters, Component Interface, Repeat Component, uh, Repeating Component Placements, Flexible Parameters, Shrink-wrap with, with Simple, Rep, Substitute Components with User-defined Rep, Defining Simplified Reps using Rules ve Inseparable SMIs'den başlayacağım. Bu ee, konuların içerisinde bu arada Creo 8 ile beraber gelen yenilikler var. Şu son e, gördüğümüz Inseparable, SMB'de Schembreb, Midsimbreb konusu aslında biraz Creo 8 gelen bir yenilikten e, bahsedecek konu içeriyor. <gülüyor> Bunları da uygulama olarak da tabii ki göreceğiz. Hani ileride Creo 8 ile geçecek e, firmalar özellikle motiv yetenekleri de kullanabiliyor olacaklar. Ama burada genel bir bilgilendirme yaptığımız için de bu bilgileri de özellikle anlatıyoruz. Şimdi Türk noktamızdan şöyle kısaca bahsedelim. Constraint Sets with Parameters. Constraint Sets with Parameters kısmında biz aslında ekrandaki görselde de gördüğümüz gibi montajda farklı konulardaki durumları değerlendirmek adına farklı montaj setleri tanılayabiliriz. Ve bunu PTC Constraint set parametresi üzerinden yönetebildiğimiz gibi alternatif olabilecek montaj kısıtlamaları üzerinden de değerlendirme yapabilmemiz mümkün. Şimdi bunu bir uygulamadolu olarak görelim. Öncelikle uygulama olarak bunu bir inceleyelim. Örneğimizi burada açalım. Şimdi gördüğünüz üzere bir aslında bir mandren var. Bu mandırenin üzerine bir mandren anahtarı bağlayacağım. Bunun için de Assemble'a tıklayarak Assemble'la ilgili parçamı çağırıyorum. Şimdi burada mandren anahtarımı çağırdım. Normal standart montaj kısıklarımı kullanarak montajlamı yapacağım. Parçamı şuradaki delikli Gövdecin bulunduğu yere hemen pozisyonlayarak montajını gerçekleştiriyorum. Şöyle yüzelerini seçiyorum. sonrasına yüzelerimizi seçtikten sonrasında da parçamızın montaj işlemini koysan diyerek gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi bunun için ben set ya yani montaj setime poz altı bir ismini veriyorum. Burada siz kendi kullanmanızı ismini verebilirsiniz tabii ki. Şimdi burada set en iyi budur. Burada devre dışı bırakırsanız yeni bir set daha oluşturabilirsiniz. Yani burada farklı montaj setleri oluşturabiliyorsunuz bu şekilde. Biz gelip burada poz 62 diye isim veriyoruz. Buradaki isimleri de tamamen işinizi kolaylaştırmak adına verebilirsiniz. Yüzeylerimi tekrardan seçiyorum. Bu sefer parça tam diğer delikten hiza montajını gerçekleştiriyorum. Şimdi bu şekilde montajımı Oldum. Bakın, ben buradaki setimi kapatıp diğer setime geçiş yapabilirim, buradakini kapatıp bir diğerine geçiş yapabilirim. Ama aynı anda iki seti birden aktif edemem tabii ki. Ama biz burada tabi ki bunu kutucuk vasıtasıyla kontrol etmek yerine, çünkü her defasında erit definition yapmakta baktığımızda bir vakit alan bir süreç. Burada parametre üzerine eklememiz de mümkün. Zaten ptc constraint set ad altında bir parametremiz var bunun için. Bunu da model harcı yapısına ekleyebiliriz. Burada gereksiz parametrelerimizi buradan çıkartıp, Burada doğrudan Feature Params adı altında. Buraya isim olarak girmemiz faydalı olacaktır. Filtrisi Constraint Set'de aradaki butonla ilk içeri alıyorum. Ve Apply dediğim anda lütfen bakın direkt burada pozitif durumunda olduğunu görebiliyorum. Ben buraya eğer post alt bir isem hemen alt tarafta bir bakıyorum ki Reject ikonu görüyorum. Buna Ctrl-G yaptığımda bu şekilde geçişi sağlayabiliyorum. İsterseniz bunu şu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Parametrelerimize girersiniz, Parametre vasıtasıyla Looking kısmında Component'ı seçersiniz ve buradaki komponentinize tıkladığınız andan itibaren bakın burada direkt value bilgisi buraya aktarılır. Biz buradan Poz 2 seçtiğimiz andan itibaren OK diyorum ve Ctrl-G yaptığım andan itibaren Poz'un yine değişikliğini görebiliyorum. Yani eğer evet, bu, e, burada parçanın farklı konumlardaki durumunu görüntülemek ve buna, karar vermek buna göre karar vermek istiyorsanız böyle bir yöntem izlemeniz daha sizin için faydalı olacaktır. Şimdi bir sonraki pif noktadan da bahsedelim. Component Interface. Şimdi Component Interface diye bahsettiğimiz yapı nedir? Component Interface aslında parça montajı esnasında parçaları hızlı bir şekilde yerleştirmek için kullandığımız e, kullanıcı sandığa montaj kısır kümümleridir. Yani buradaki görselde gördüğünüz üzere, bakın buradaki cıvatayı e, 150'e referans sanılmış. Burada genelde cıvata için işte sinirik yüzey ve oturma yüzeyi burada tanımlanır. Sağ tarafta da kompont interfeys arayüzü görüyorsunuz ve burada biz yaptığımız sandıllara sonrasında e, bu cıvatayı farklı montajlara getirdiğimizde kolay bir şekilde montajlayabilmemizi sağlıyor. Bunu hem montajladığımız veya referans olarak montajlanacak yere de yapabiliyorsunuz ve bunların arasında ilişki kurabilmeniz mümkün olabiliyor bunları sırasıyla bir görelim bunda da bir örnekler çıkalım bu önümüzde bir tane aslında bir dişi kutusunun ön ve arka grubu mevcut gelip Öncelikle Parçamızı burada hata parça açmanın şöyle bir şey yapalım. Daha iyi olur. Assemble ile beraber civatımızı buraya getireyim. Civatımızı buraya getirdikten sonra mesela şuradaki deliğe bir pozisyonlama yapacağım. Buraya göre montajlamasını yapacağım. Hızlı bir şekilde montaj kısıtlarını veriyorum. Burada sağ kıyık vasıtasıyla buraya yerleştiriyorum. Bakın burada hemen yerleştirmeyi yaptım. Sonrasında parçam yerleştirdi. Eğer montaj arayüzü üzerine siz bu jivata'yı verdiğiniz referansları sonra da tekrar kez kullanmak istiyorsanız sağ click vasıtasıyla burada save as interface seçeneğini kullanabilirsiniz. Şimdi bunu ben burada, burada kaydetmeyeceğim bu arada. Ee, çünkü ben bunu parçanın özelinde de aynı şekilde yapacağım ama isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da bir örnekle daha göstereceğim tekrardan. O dedikten sonra mesela bu parçanın kendi özeline gidiyorum. Ve ben bu parçanın kendi üzerinde bir montaj kısıtlı kümesi tanımlıyorum. Component Interface vasıtasıyla. Yani. Az önceki yaptığımız yapıların aslında genel kontrol edilebildiği yer burası. Component Interface penceresi burada karşınıza geliyor. Burada Interface için isimler verebilirsiniz. Mesela Bolt altı Tere e, Placing için PNC kısalı burada ekliyorum. Alt tarafta Interface Template kısmında baktığınızda e, hareketli montajlarımız için bir bu e, standart kümeleri ekleyebilirsiniz, montaj kısıtı kümelerini ekleyebilmeniz mümkün. Ama bizim parçamız şu an rigid olacağı için, hareketmeyeceği için biz bunu buradan oradan Placing and Receiving interfaces'lerinden bunu gerçekleştireceğiz. Burada aydır konusu e, her iki koşul için de geçerli, Receiving ve Placing için. Ama aydır e, duruma göre değişkenlik gösterebileceği için mutlaka ki burada ihtiyacınız olan neyse, yani bunu e, bunun üzerine yerleştirecek parça varsa veya Placing ile beraber e, biz bu parçayı başka bir yere yerleştiriyorsak buna göre seçmemiz gerekiyor. Ben bu parça, bu civatayı e, bir deliğin üzerine yerleştireceğim. O yüzden Placing'i seçtim. Hemen burada standart mantıklı referanslandırmamı seçiyorum. Konserlerimi tanımıyorum. Bakın burada Depend dediğimiz andan itibaren buradaki e, müdahale edemeyeceğiniz anlamına gelir. Buna dikkat etmesi e, tavsiye ederim. Ben şu an burayı kısıtlamayacağım. Okey diyorum. Bakın buraya hemen footer şeklinde yerleşmiş oldum. Şimdi gelelim bizim ana montajda davranışını nasıl gösterir? bir de ona görelim. Assemble e, içerisinde ben bu civatı'yı tekrar çağırdığımda bakın Hemen interface to geometri seçeneğini görüyorum. Buradaki bolt place e, adı altındaki az önceki verdiğim ismi gördüm. Ve sadece montajda yerleşeceği yeri burada tamam tam yeterli olacaktır. Mesela şurada deliği seçtim. Hemen oturacağı yeri de burada bir etim, tık oturduk. Okey dediğim andan itibarı, bu şekilde. Yani özellikle bu yapıyı kullanmanızı tavsiye ederim. Hani bu tip mesela civata gibi e, geometrisiniz varsa işte rondela olur, solun olur. Yani bunları tanımayacağınız montaj kısım firmeleriyle hızlı bir şekilde yerleştirmelerini sağlayabiliyorsunuz. Eğer burada şuna ihtiyacınız varsa, hani ben burada işte referans olarak yerleştireceğim yere de bir tanımlama yapmak istiyorsam bunu da yapabileceğimi söyleyebilirim. Bunu da open dediğim andan itibaren parçama açıyorum. Yine component Interface'e gidiyorum. Burada ee, Gearbox Receive, şeklinde bunu umur belirtiyorum. Ee, burada Receiving yani burası aslında bir alıcı. Alıcı tarafı olduğu için ben bunu bu şekilde ekliyorum. Sonrasında benim deliğimi araştırdığı için öncelikle deliğimi seçiyorum. Sonrasında oturacağım. %1 tıklıyorum. Okay tık Şimdi burada tabii ki her bir delik için bunu yapmanız beklenecek. Yani bunları bir bütün şeklinde seçebilmeniz mümkün olmuyor. Bunlar için tanımaları yapmanız izlenecek. Şimdi her birine ayrı ayrı isimlerle uğraşmayacağım. Burada sadece doğru seçimleri yapacağım. Şöyle seçeyim. Ondan sonrasına burada tanımalarımı yapsın hemen. Sonrasındaki son halini göreceğiz burada. Şurada örgüsü bir diyelim. Sonrasında oturacağı yüzeyleri bu şekilde tanımlamış oldum. Şöyle aşağı gidin, bakın. Burada e, isterseniz modern aracına yerleştirebilirsiniz, isterseniz footer long term'la ekleyebilirsiniz. footer dediğinizde, hemen bir footer içerisine eklemiş olacak. Şöyle bakalım. Interface içerisine bakın üç tane interface yani buraya bir aslında e, referans kümesi oluşturmuş oluruz. Peki bunun montajdaki davranışı nasıl oluyor? Buna gelelim. E, sen buna tıkladığım bu anların itibaren Burada ben civatını seçersem bakın, hemen interface to interface seçeneğe giriyor. İstersen burada teker teker üzerlerine tıklayabilirim. Bu bir seçeneğim olabilir. Veya buradaki auto place'e tıkladığınız andan itibaren, bakın burada hemen 3 tane lokasyonu buldu. Shift ile seçiyorum, bakın hemen görsellerini de getirdi. Sağ attığınız andan itibaren close diyorum. E, o okay dediğim andan itibaren montajında bunları yerleştirmiş oluyorum. Özellikle Component Interface'i bu tip böyle sürekli yerleştirdiğiniz yapılar için kullanmanızı tavsiye ederim. Burada ihtiyacınıza bağlı olarak kullanabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim bu arada. Ek olarak şöyle bir ufak bir denetre daha vereyim. Mesela burada bold tekrar getirelim. Burada Interface to Interface seçeneği geliyor veya Interface to geometry geliyor. Yani ben mesela burada farklı referansları seçme ihtiyacı hissedersen ne olur? Bu durumda bakın By Menu seçeneği geliyor. By Civata'dan da referans seçebilirsiniz. Referans olarak montajlanacağı yerden de seçimler yapabilirsiniz. Ama My Interface ile beraber siz burada doğrudan hazır referansları da getirmez mümkün. Mutlaka ki bu panelin içerisine geçişinizi yapmaz gerekmektedir. Şimdi diğerleri için bu işi yapmayacağım. Şimdi montajda aslında çoğunuzun bildiği bir özellikten bahsedeceğim. Ama e, aramızda yeni kreo kullanıcıları olabilir. Onlara da kısaca böyle e, fayda sağlayabileceğini düşünün Bir kifre noktadan daha bahsedeceğim. Repeating Component Placement yani repeat aracı aslında. Çoğumuz repeat aracı da aşağıdır. Ama dediğim gibi yeni kullanıcı aramızda olabilir. Onlara da bir kısa bilgi vermek adına da bunu göstermiş olalım. Şimdi bu repeat aracı aslında parçayı bir montaj boyunca birden fazla kez hızlı bir şekilde yerleştirmek için kullandığımız bir araç şeklini söyleyebiliriz. Gelelim, örneğimiz üzerinden de bunu bir görelim. Şimdi montajımız, burada bir tane varan montajımız var. Varan montajımız üzerinden bu işi gerçekleştireceğiz. değiştireceğiz. Şimdi aynı, az önceki Save Interface kısmında burada bir görelim. Tam olarak nasıl çalıştığını da görmüş olursunuz böylece. Jivata'yı mesela burada, şu an buna bir tanınama yapılmamış. Biz burada doğrudan Jivata'nızı hemen yüzeylerini seçelim. Sonrasında oturma yüzeylerine biritir. Bu arada sağ klik vasıtası geçişler yapabilirsiniz. Hızlı geçişler için sağ klikte yüzeyler arasında geçebilmeniz mümkün olur. Böyle coincine dedim parçamı bu şekilde yerleştirdim. Abi, şunu dile getirmişsen hemen burada dile getirmiş olayım. Bakın ekranı sağ klik yaparsanız, yani kapattıktan sonra da yapabilirsiniz bu. Save as interface değil, burada ee, bolt yine... E, placing, DBS, PLC diyor. Bunu bu şekilde tamam Tekrar bu parçayı <gülüyor> buraya getirdim andan itibaren. Bakın, burada hemen interface to diye interface e karşıma getiriyoruz. Şu an burada bir montaj. E, bu tarafta yapmayacağız. Sadece bu alanın e, service interface ile beraber gelebildiğini görmez adına gösterdiğim bir bölüm şeklinde düşünebilirsiniz. Benim burada özellikle getireceğim şu konu var. Bolt'un üzerine tıkladığınız andan itibaren model aracından mutlaka ki pançe seçmeniz beklenir burada. Repeat aracını tıkladığınızda isterseniz bu model aracından sağ tıklayarak yapabilirsiniz. Repeat'e tıkladığınız andan itibaren bakın burada montajda verdiğiniz referanslar, coupler, ref, assembly gibi karşınıza gelir. Bunları Shift ile seçersiniz ve Add butonuna bastığınız andan itibaren civatanın kendi üzerine sakladığı referanslarla Önce değil, sonrasında oturma yüzeyini seçerek burada parçamızı montajlayabiliriz. Ve aynı şekilde bakın, ekstra bir şey yapmıyorum, kontrol tuşuna basmada hiç gerek yok. Yüzeylerinizi seçiyorsunuz ve sistem size burada montaj işlemini gerçekleştiriyor. Dediğim gibi bilinen bir araç ama tekrardan hatırlatmak hatlarında farklı bir araç. Montajda bayağı süreçlerinizi hızlandıracaktır. Okey dediğiniz andan itibaren bakın bu şekilde karşınıza gelmiş olduk. Repeat aslında size hız kazandıran bir araç olarak karşınıza geliyor. Şimdi buradan sonrasında şundan bahsedelim. Sayfamızı kapatalım. Bir sonraki noktamıza hızlıca deneyelim. Flexible Parameters. Flexible Parameters. Buna Flexible Modeling aklınıza gelmesin. Flexible Modeling'den biraz bağımsız bir konu. Hatta bayağı bir bağımsız bir konu diyebilirim. Ama isim benzerliği burada var. Flexible Parameters. Parça veya montaj bazında. Yani özellikle yay, klips gibi parçalar olabilir. Mesela y için düşünecek olursak, parça, şey yayın mesela işte serbest olduğu bir an vardır ve sıkışmış olduğu bir an vardır. Ama sonuçta bunlar için ayrı ayrı parça e, tasarım yapmak size vakit kayb kaybedecek bir süreç. O yüzden parçaya esneklik sağlayabileceğiniz Flexible adı altında bir bölüm sözlüsü olsun. Bunu da beraber göreceğiz. Burada özellikle amacımız montaj konumuna göre geometri tabağına değişiklikler gösterebilmek. Ve kreoparametrikte bu tip parçaya esneklik sağlayarak montajları istediğimiz şekilde konulandırmayı sağlayabiliyoruz. Burada parametre ve relation yapısını da bu sürecin içerisine dahil ediliyoruz. Buradaki aslında kritik nokta bu. Flexible aracını çoğumuz biliyordur. Yeni kullanan arkadaşlarımız da burada görmüş olur ama Flexible içerisinde parametre ve relation yapılarını da dahil edebiliyoruz. Ve bu şekilde esnek bir çalışma yapısı da edilebiliyoruz. Buradaki gördüğünüz gibi bakın aslında ortada tek bir parça var ama bunların farklı farklı. Duruşları söz konusu. Bunu da göreceğiz. Şimdi o zaman bir sonraki örneğimiz için çalışmamızı açalım. Şimdi bakın burada bir tane montajımız var. Montajımızda bir pin parçasının ölçülerini şöyle kontrol edelim. Bakın burada işte 90 derece yani montaj kısıtlarından geliyor bakın. Buradaki mesafe verilmiş bir de açı verilmiş. Hatta şöyle... Elite Definition'da da bir kontrolünü sağlayalım. Bakın burada bir Distance tanımlamış, Bir de Angle Offset tanımlamış. Ve kullanıcı bunu yaparken e, ölçüleri üzerinde isimlendirme de yapmış. Switch Dimensions dediğinizde bunu görebilirsiniz. Genelde şöyle ölçün üzerine geldiğinizde bakın burada hemen size bilgiyi verecektir. Yani buradan ölçünün ismini değiştirebilirsiniz. Şimdi biz bunu bir relation yapısının içerisine dair edeceğiz. Burada özellikle bizim yapmak istediğimiz şey şu parça benim BT'cin bir birinci konudaysa bana açısını ve mesafesini kontrol etme etkisini verecek. Bunu bir relation vasıtasıyla bir matematiksel ilişki ee, kurma vasıtasıyla yapacağız. Bunun için de öncelikle parametremizi, ilgili parametreyi buluyoruz. Burada clamp post adı altında clamp'in bir position'ları ile alakalı bir parametre tanımlanmış. Orada da sıfır olarak tanımlanmış. O zaman biz şöyle yapalım. Diyelim ki relation'la şu bilgiye girelim, if yapısı kuracağız, if-else kuracağız. Şimdi if eğer e, clamp pause, isterseniz bunu şu şekilde de ekleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Daha garanti olmasıyla insert relations değil, iki tane eşit sonra Birinci pozisyondaysa benim şuradaki pinin üzerine, şöyle hemen tıklayayım, Pinin üzerine açı değerim 45 derece olacak. Ama buradaki stroke mesafem sıfır olacak. Yani birebir sıfır olacak şekilde bunu yapıyorum. Ve else komutunu kullanıyorum. If else döngüsünü bu da kullanıyorum. Else if diyorum. Claim post Buna eline de gelebilirsiniz. Gibi e ekleyebilirsiniz. İkinci pozisyona geldiği andan itibaren benim buradaki stroke miktarım 34 milyon kadar yukarı kaysın. Ama açım sıfırda kalsın. Ve burada bu relation'i kapatmak için endif, endif diyoruz. Şöyle endif diyoruz. İki tane F kullanmamız için. Ve burada relation'ı successfully verified görüyorsanız bilin ki yaptığınız iş doğrudur. Sonrasında tabii sonuçlarını görmemiz gerekiyor. <gülüyor> Öncesinde tabii ki bir hemen ölçüleri ortaya kaldırdım. buradaki e, three columns içerisinden Fazla olan parametrimi kaldırıyorum. Hemen modern paramızı seçen klamposu getiriyorum. Buradaki pozisyonu bir yaptığım anda itibaren hemen rejil etkiliyor. Ctrl G yapıyorum. Bakın pozisyonu buna değişiyor. Veya ben bunu iki yaptığım anda itibaren Ctrl G yapıyorum. Son pozisyonu giriyorum. Veya bunlar Redation kontrol edildiği için ekstra bir değer giremezsiniz ama sıfıra çekersiniz veya başka bir değer girersiniz. Yine e, burada parametre vasıtasıyla veya Redation'ların vasıtasıyla kontrol edebilmeniz ya yani ölçüde de olan üzerinden değiştirmeniz mümkün olacaktır. Şöyle değiştirelim. Yine sıfıra sıfır pozisyonunu olsun bu durumda. Gayet güzel. Şimdi bunu Flexibility yapısının içerisine, yani model içerisinde tanımlayacağım bir Flexibility yapısının içerisine dahil edeceğim. Yani model properties içerisinde tanımlayacağım Flexible'la beraber, bakın burada neleri ekleyebilirim? Mesela buradaki pinin kendi ölçüünü, hatta şöyle bir switch dimensions diyelim. Ee, şöyle şuradan alırsam daha iyi olacaktır. Buradan direkt pin alırsam çok daha iyi olacak. Bakın buradaki ölçüyü kontrol edebileceğimi söylerim. Buradaki stroke ölçüsünü kontrol edebileceğimi söylerim. Ve özellikle Clio 8'deki yeniliktir bu. Parantez içerisinde kaç tane referans verildiğinizi görebilirsiniz. Ve burada bakın Parameter Sun clamp posu hemen burada seçebiliyorum. Burada bu şekilde görebilmen mümkün. Buradaki çekeceğim fleksibilite yapısı da var. Yani burada bir esneklik ekliyorum aslında. Bunu bir üst montajda istediğim şekilde konumlandırmayı sağlayabiliyorum. Gelip montajı açıyorum. Montajı varsadan sonrasında parçamı assembly'lere beraber buraya çağırıyorum. Şimdi burada hemen bize zaten bilgi veriyor. Burada bir alt tanımlı bir esneklik sağlanmış. Yes dediğim andan itibaren, bakın burada isterim şekilde konulandırmam mümkün. Şu an buradaki parametreyi sıfır olarak konulandıracağım. Buradaki değerlerin de sıfır olarak karşıma gelecek. Okey dediğim andan itibaren hemen buradaki interface to interface yapısıyla burayı konulandırmamı yapmış olacak. Şimdi bir daha bu parçayı yerleştirelim. Gelip burada parçamızı tekrardan çağıralım. Tekrar bize gerekli bilgimizi versin. Ama ben burada birinci pozisyonu alacağını söylüyorum. Clamp position birinci pozisyonu alacağını söylüyorum. Ve bu parça buraya konulandırıyorum. Bakın aslında ortada tek bir parça var. Ama konuları birbirinden farklı şekilde geliyor. Ve baktığınızda ben bu parçanın içerisinde yine sıfır pozisyonuna görüyorum. Sıfır pozisyonu görmemesi gibi en fazla bir sıfır var. Buraya tanımladığımız için bu şekilde karşınıza o zaman diğerlerini de hızlı bir şekilde tanınalım, gelip burada bu parçamızı, burada esnekliğini yönetelim. Buradaki pozisyonumuzu iki olarak tanımlayıp hemen referanslarım buraya göre tanımlıyorum. Bakın OK dediğim andan itibaren ortada üç farklı yapıda parça geliyor. Son olarak da tekrardan parçamı buraya çağırıyorum. Flexibility için herhangi bir tanımda bulunmayacağım. Referansımı seçiyorum ve bu şekilde montajımı gerçekleştirmiş oluyor. Burada şunlar özellikle bahsedeceğim. Mesela işte burada kaçıncı pozisyonda? İkinci pozisyonda değil mi? Ya ben buradaki ikinci pozisyonu değiştirmek için bakın burada Flexible Components'a bulunan Varied Item seçeneği içerisinde gerekli düzenlemeleri yapabilirim. Hemen parametresi burada birinci pozisyona tekrar getirdim. Bakın bu şekilde düzenlemeyi yaptım. Ama eğer istiyorsanız ki ya ben buradaki birinci pozisyonun benim modelde de güncel haliyle bu şekilde olsun o zaman gelip burada Flexible Compost'la Propagate to diyerek Flex Paramsa eklemeyi sağlayabiliyorum. Bakıyorum Open dediğim anda itibaren hemen birinci pozisyona bu şekilde geçmiş oldu. Yani montajda bu şekilde esneklik sağlayabiliyorsunuz. Bunun için bir daha fazla parça oluşturmaza ihtiyaç görmüyorsunuz. Bu şekilde bir küflü ortadan söz edebiliriz. Şimdi bir sonraki Konudan bahsedelim. Shrink-Mill, Shrink-Bread, Mix-Sync-Bread. Ee, ama mesela Shrink-Bread'i bilenler vardır mutlaka ki. Shrink-Bread burada e, paylaşmak istemediğimiz herhangi bir özel ayrıntıyı ortadan kaldıracak şekilde tedavikçilerinizle geometri paylaşmak için kullanabileceğiniz bir ilişkisel model oluşturmayı sağlayan bir komut. Yani biz parçayı e, içerisine göstermek istemediğiniz detayları gizleyerek tedavikçilerinizle, yani işte müşterilerinizle paylaşabiliyorsunuz. Simplikleri de bu oluşturma esnasında dahil edebiliyorsunuz. Ve bunun için ek bir tanıma yapmanıza gerek yok. Bunu nasıl uygulatabiliriz? Bir de buna değinelim. Şimdi bunun için bir transmisyon datasından söz etmemiz gerekecek. Şöyle açalım montajımızı. Bir adet dişli kutusu. Geometrisi karşımıza gelecek biraz daha. Şimdi gördüğünüz üzere burada bir tane montajımız geldi. Şimdi bu montajımız içerisinde hatta burada e, Combined Viewer'ı bir şöyle açalım. Combined Viewer'ı bir görelim. Burada özellikle skin seti geçtiğinizde bakın burada synchromatikler, dişçiler. Burada aslında dişli kutusuna bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Ama siz bunu gelip de e, müşterinizle paylaşmak istemiyor olabilirsiniz. Bu datada tabii ki istenmeyenleri gizlemeniz gerekiyor. Veya işte e, dış kabuğunu sadece göndermek istiyorsanız. Burada da ve faydalı bir araç. E, normalde bunu yapabilmenin iki tane metodu var. Biri file save ve shirinpre yapabilirsiniz. Veya bir parçanın içerisine direkt bu yüzeyleri kopyalayabilmeniz mümkün. Burada şöyle bir limitasyon var aslında. Bu biraz kriyo 8 ile beraber gelen yeniliği de içerisinde barındırıyor. Mesela yine bir tane parça oluşturuyorum. Burada shirinpre. Şrink Rep'in ismini verelim. Bu shrink rep açını tıkladığımız andan itibaren burada open dediğimizde normal rap e, shrink repi size kullanamıyorduk. Shrink repi replere getirme öncesinde şunu yapmazsa özellikle tavsiye edeceğim, config ayarlarınız içerisinde open diye aratırsanız open diye arattığınızda Burada "OKIL simplified reply default" dedinizse bunu yes olarak yazarsanız buraya, yes olarak yazın. "App change cool" dediniz ya şu an tanılı. Konfigüre export Configurations yere kaydedebilirsiniz. Ve bu size her açılışta hangi rep'i seçmeniz gerektiğinde gösteriyor olacak. Şimdi montajına gidelim. Montajlara tekrar dönelim. Burada bir tane rep'imiz var. Şöyle simtrebe e baktığımızda "no gte" adı altında bir simtrepes var. Bakın bu parça üzerinde buradaki detayları göstermiyor. Biz gelip aynı bu şekilde bir parçanın içerisine gireceğiz ShrinkWrap dediğimizde, burada open dediğimizde parçamızı arttığımızda burada yani montajımızı burada null detail seçeneğini burada seçebiliyoruz. Ve direkt montajdaki koordinat sistemini baz alarak burada yerleştirdiğimde istersem burada subset'ten düzenlemeler yapabilirim ama zaten burada gerekli ayarlamanın hepsi yapılmış durumda. O yüzden burada direkt doğrudan auto-collect also-surface ile yüzeylerini direkt kopyalıyorum. Sonrasında solidify resulting geometri diyerek de bu parçayı katıya dönüştürebileceğini söylüyorum. Ve buraya modeli yerleştirecek. Aslında bir nevi geometri yapısı gibi buraya yerleştirmeyi sağlayabiliyoruz. Buradaki şirin kurep bu arada e, standart pakette mevcut olan bir yapı. Ama kopi geometri gibi, geometri, e, kopi geometri gibi komutları... Ednese senin yapısı içerisine görebiliyoruz ama şimdi de kullanabilirsiniz. Şimdi burada kesits alalım. Mesela buradaki hazır templeteğimizden kesits görün'e gidelim. Bakın buradaki detaylarımız ortadan doğrudan kalktı. Hatta şöyle J kesimine olsak daha iyi görürüz belki de. Bakın buradaki detaylarımız doğrudan ortadan kalktı. Ve aslında ben bir montajı bir parçanın içerisinde bu şekilde görmüş oldum. Genelde bu tip sorulara gelebiliyor. Kullanıcılar e, ya ICS datası üzerine kaydedebiliyor veya shrink wrap vasıtasıyla montajı bir parça içerisine gömebiliyorsunuz. Bu da bir küf noktalar karşımıza geliyor. Ama şu bahsettiğim Sync yapı Creo 8 yapısına geliyor. E, eğer siz Sync yapısını kullanarak shrink wrap olarak kaydetmek isterseniz File Savings üzerinden shrink wrap olarak kaydetmek isterseniz fazla Sync Wrap'inizden e, bu şekilde bir görsel elde edebiliyorsunuz. Modelinizi bu şekilde oluşturmanız gerekiyor. Şimdi, bu da önemli bir nokta diyeceğiz. bir nokta. Buna da değinmiş oldum. Substitute Components with User Defined Rap. bu sorulan sorulardan biri. Özellikle alt montajda ee, tanınladığımız replerimiz varsa, bunu bir üst montaja nasıl yansıtabilirim? E, kısmıyla ilgili sorularımız geliyor genelde. Montajlarımızda bundan parça veya alt montajlarımızda tanınlanmış simple planımızı user defined seçeneği kullanarak ana montaja getirebiliyoruz. Şimdi bunu da bir örnek uygulamayla görelim. Şöyle substitute user defined örneğimizi açalım. Burada kamera adaptı bir montajımız var. Şimdi burada bir tane kamera montajımız var. Bakın içerisinde işte kart var mesela ben bu kartların mesela ki görünmesini istemiyorum. Burada tabii ki Ayarlamalar yapılabilir ama gelip alt montajında da gerekli düzenleri yapıp bir montajda da taşıyabilirsiniz. Buna mutlaka bir ihtiyaç duyacağınız noktalar olacaktır. Mesela bir alt montajına gidip burada hemen bir sim oluşturacağım. Burada sim temellerini de görmüş olacağız. Özellikle e, <gülüyor> bizler gelip burada istemediğimiz veya işte e, Buna örnek olarak şöyle verebiliriz. Mesela bir e, araç üzerinde çalışıyorsunuz. Motor grubunda çalışan grup e, ayrı bir departmanı çalışıyor. E, mesela işte aktarma organlarında ayrı bir departman çalışıyor. Söylesi montajın komplesini açmak, baktığınızda vakit alan bir süreç. O yüzden bu tip rep yapılarıyla beraber biz farklı gruplarda çalışma imkanı elde edebiliyoruz. Veya benim şimdiki göstereceğim gibi e, istemediğiniz yapıları da gizleyebiliyoruz. Gelip View Manager üzerinden, bakın burada Simflap eklemesi yapabiliyorum. Ee, Simflap için burada parçamızın ismi, burada PCV, Excluded ismi vereceğim. Burada özellikle alan montajımı master hale getireceğim. Ama mesela şuradaki grubu kapatmak istiyorsam, yani buradaki grubun gelmesini istemiyorsam, mesela buradaki, üst, e, buradaki montajın gelmesini istemiyorum, hemen sağ Click vasıtasıyla, Exclude dediğimiz andan itibaren bakın burada gizleyebilirsiniz. Ya yani burada isterseniz bakın istediğiniz varsa tabii ki buna dahil edebilirsiniz. Apply dediğimiz andan itibaren open diyorum. Bakın burada PCB Exclude. Ayrı bir app, master ayrı bir rap. Bunu teknik yazısında göstermesiyle ilgili bir sonraki örneklere özellikle bu konudan bahsedeceğim. Bildiğiniz olsun. Şimdi sayfamızı bu noktada kapayalım. Burada housing front adapt'ın bir parçamız var. Buradaki kameranın içerisinde yer alan bir aslında bileşen var. Bunu gizlemek istiyorum. Onu da aynı şekilde ee, ne diyorum. Burada da, ee, ne olsun? Optic excluded diyelim. Burada da aynı şekilde baktığımızda master haline getiriyorum. Ama optiği burada hemen excluded diyorum. Apply dediğim andan itibaren burada open diyorum. Bu şekilde bakın gizlenmiş bir biçimde karşınıza geliyor. Master'a bakıyorum. Görünür şekilde geliyor. Opti'ye bakıyorum. E, exclude dediğimizde bu şekilde geliyor. Bu arada e, Scrap'in şöyle güzel bir tarafı da vardır. E, siz bunu Erasmus'un adlı spec yaptığınızda bellekten de çıkarabiliyorsunuz. Yani böylece e, Scrap yapılarıyla beraber istemediğiniz parçaları beline, ön belinize tutmuyorsunuz. Böyle güzel bir tarafı da var. Yani ben şöyle bir ufak bir göstereyim size bulmayayım. Yani burada Iris. Iris kremati yanlış oldu. Şöyle atmosferi değil mi anlayınca? Ben bakın zaten direkt burada size gerekli bilgiyi veriyor. Böyle düşünemişsiniz. Şimdi ee, burada şundan direk geçeceğim. Sayfamızı burada kapatalım. Sayfamızı kapattıktan sonra şuradaki montajlarımızı kendi istediğimiz yani altta oluşturduğumuz rep yapıplarına getirecek şekilde bu modeli geçeceğim. Bunun için de gelip doğrudan Vim Manager'la ekleme yapabiliyoruz. Bakın Simple Başlığı içerisinde e, kamera excluded İsimler biraz çok yakın ama bu şekilde tanımalar yapabilirim. Bakın burada hepsi için master tanıması gerçekleştiriyorum. Ama buradaki alt montajlar için User Defined seçtiğim andan itibaren benim kendi oluşturduğum replerim doğrudan buraya karşıma geliyor. Burada da aynı şekilde User Defined diyerek ben burada Optic excluded'i çekiyorum. Apply ve open dediğim andan itibaren bakın Bustwrap'te bütün geometriye görüyorum. Kamera X grupta görüntüsünü istemediğiniz görüntüleri getirmiyor. Bu şekilde bir çalışma altyapısı karşınıza geliyor. Böyle bir, böylece siz alt montajda oluştuğunuz rap yapılarını üst montaja user-defined aracıyla getirebiliyorsunuz. Şimdi rapler tabanında şöyle güzel bir noktadan daha bahsedeceğim. Defining simplified reps using rules, yani e, simplified representation içerisinde parçaları otomatik olarak arayan, seçen ve bunlar üzerinde tanınan kural eylemlerini yapılandırabiliyoruz. Yani biz simpletleri bir kurala tabi tutarak da çalışmayı gerçekleştirebiliyoruz. Montaja birleşenler eklenir veya kaldırılırsa kural eylemlerine döner. yani siz burada kuralları e, tekrardan e, çalışmadan sadece varlığa kurallara uygulat diyerek güncellemesini yapabilirsiniz. Bunu da bu uygulamayla görelim. Mesela örneğimizi açalım. Şöyle bir tane. Örneğimizi açalım. Montajımız, şurada montajımız yer alıyor. Burada bir tane montajımız var. Bakın mesela bu montajın içerisinde civataların özellikle gelmesini istemiyorsunuz. Yani bu civata denilebilir bir isteğiniz Parçalarına alıyor. Buradaki bakın parça bordarı burada direkt karşınıza geliyor. Bunları bir kurala ta tabi tutabilirsiniz. Simprap içerisinde. WinMajer'e geldiğinizde bakın yine bir Simprap oluşturacağız. İşte ne olsun, Bolt Excluded. Eksiyer bu kadar uzun yazmayacağım. Şimdi burada Bütün parçalara master haline getiriyorum. Ama bakın şu alanın içerisinde, modern aracı içerisinde Modern Rose adı altında bir alan görüyorum. Modern Rose'a geldiğinde Elif Rose karşıma geliyor. Şimdi Gelip burada kendim bir kural tanınabiliyorum bu rap yapıları için. Mesela artı buton tıkladığında bu tür rap action'ı isterseniz master yapabiliyorsunuz. Otomatik rap getirebilirsiniz. Veya envelope haneye e getirebilirsiniz. Ama ben burada exclude için kullanacağım. Genellikle daha çok bu amaçla kullanılır. Burada condition ekleyeceğim. Hemen şöyle bir tane bolt no bolt diyelim. Şöyle no altı bolt diyelim. Enter diyelim. Bakın buraya hemen aslında ctrl f ile elli Find aracı, Search aracı karşınıza geliyor. Solid modelin içerisinde bir arama yapacağım. E, buradaki değerlerim, şuradaki parça isimlerini, yani ben burada kodlama usulü yaptım. Tabii ki siz burada parça isimlerinizi aratmanız gerekiyor. Mesela ben burada hangi parçaların gelmesini istemiyorum? Mesela 10.09. Preview Result diyeyim. Bakın burada getirdim. Şöyle bir tıkladım anlayitim. Hangi parçalar Evet, burada civatayı yakalım. Demek ki ben bunu -new ile new Bunun üzerine Options içerisinde bundan bakın e, Build Query aktif ederseniz burada birden fazla arama yapabilirsiniz. Yani farklı parça için çeşitli aramalar yapabilirsiniz. Burada bir el kaldırılmış gözüküyor. E, sesim mi gelmiyor yoksa bir sorunuz mu vardır? Soru var ise ben soruları en son alacağım. 10.09 var burada aramamı yaptım. E, bir de 10-10 şeklinde bir arama yapıyorum. Burada evli diyorum. Bakın burada arama yaptım. Alanet var. Hemen diğer cevaplarımı getirdi. Aynı şekilde bir diğer parçamı buraya ekleyeceğimi söylüyorum. Buraya farklı koşullar ekleyebilirsiniz. 10-09, 10-10 ve 10-11 parçalarına hangilerini görürsem buraya getir ve bu koşulun içerisinde alma okey diyeyim andır bakın direkt burada artık, e, sanılmayı yaptım apply diyorum, open diyorum bakın gördüğünüz bütün cıvatalarım şu an gitti şu an modelde gördüğünüz bütün cıvatalarım şu an kurala tabi olarak exclude edildi tamam güzel peki ben buraya sonradan cıvata eklensem de bu sistem e, kendini dahil edecek mi? bunu göre mesela burada assemble diyelim 10.09'u getirelim 10.09'u rastgele bir yere fiksliyorum. Burada voltajını da yapabilirsiniz, isteğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Fark etmez. Nereye yerleştiğinizden çok önemli yok. Sadece burada bulunup bulunmadığı bizim için önemli. Gelir, ben burada ee, view manager içerisinden options, pardon, edit bölümü içerisinden evaluate model rules der isem, close dediğim andan itibaren hemen buradaki parçalarında exclude dediğimde şöyle görebiliyorsunuz. Burada bir diğer yapabileceğiniz yerde, hemen bunu da göstermiş olalım. Burada şöyle bir yer alalım. Mesela şurada bir yerde fix diyelim. Gelip VM Manager içerisinden ee, Elite Definition yapıyorum. Ve burada Modern Rules içerisine Evaluate Rules diyorum. Apply değil, Open dediğim anlar itibaren tekrardan bu kuralın devre girdiğini görebiliyorum. Master'da bakın eklediklerim geliyor. Volt Escort dediklerinde hepsi burada gidiyor. Şimdi tabii ki burada teknik resme bunun nasıl aktarıldığı da önemli. Çok kısa teknik resim kısmına da burada değinmiş olalım. Mesela burada hemen bir teknik resim açalım. Şöyle evet, kısaca bir teknik resmi A3'de açalım. Burada master web'i getirelim. Burada şu bilgiyi de vermek isterim özellikle. Ee, Burada bir parçanızı getiriyorsanız, parçanıza ait bir repi getirmek istiyorsanız az önceki gibi başta seçebilirsiniz. Orada e, Bolt, ex, no, e, bolt Exclude'un repi geliyordu. Ama burada ikinci alternatif olarak Drawing Models seçersen de rep ekleyebilirsiniz. Burada set at rap diyerek bakın burada bot Exclude'u devreye alabilirsiniz. Ve ben burada General View'la beraber hemen bu şekilde gösterebiliyorum. Şöyle scale'imi birazcık artayım. 1 olsun. Evet. Scale'im burada geliyor. Bakın. burada bu şekilde getirebiliyorum. Ve tablomu da tablomu da buna göre oluşturabiliyorum. Montaj tablosunu da buna göre oluşturabiliyorum. Bakın. Hazır bir tablom var. Table from file ile ben bunu getireyim. Şöyle working time, Daha önce bir tablom var. Bakın burada 10.9, 10.10 ve 10. 10.11 10. parçalarını burada görmüyorsunuz. Çünkü biz burada özellikle e, bu parçanın Xcode edilmesi istenliğini söylemiştik. Bu şekilde düşünemiş. Ha Mesela şöyle bir e, örnek olması adına da bir bilgi vermek anında şöyle yapalım. Burada e, Model 3'de Reptel arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Direkt model aracından Reptel arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şuraya da hemen bir ekleme yapalım. Biraz sayfanın altına gideceğiz ama maksat burada örnek olsun. Apply okey değil mi Bakın burada civatar hemen gezerek şekilde geliyor. Tablomu buraya getiriyorum. Table from file içerisinde hemen hazır tablomu buraya getiriyorum. Bakın burada bu tablo bu şekilde karşınıza geliyor. Bunu düzenlemek isterseniz repeat RPG'nin yapısı seçerisinden o da model wrap'i seçebilir. Tablonuzu seçtikten sonrasında ana montajınızı seçerek burada istediğiniz representation'ı getirebilirsiniz. Şu an değiştirmeyeceğim. Sadece bunu görme zamanına eklemek istedim. Bunu da bir ek bir detay, bir bilgi olarak da buraya eklemiş olan bilimlerimizde daha zengin gözükmesi Şimdi o zaman e, son püf noktamızı da kısaca değineceğim. E, inseparable eserimiz. bunu da e, soran arkadaşlarımız mutlaka ki vardır. Burada özellikle bir montajın alt parçalarına veya alt montajlarına bir montajın içerisine gömebileceğimiz şekilde çalışabileceğimiz bir yapı Kremi8'de geliyor. Çok parçalı montajları tek bir dosyada daha verimli yönetmenize olanak tanıyor. Yani burada aslında en önemli nokta şu. Şimdi örnekleri de bunu özellikle gösterelim. Burada aramızda Winch'i kullanan arkadaşlarımız da var. Mesela kart dataları gibi yapılarda çok fazla alt parça gelir ve bu baktığımızda bize montajın alt parça yönetilmesi kısmında zorluk yaratabilir. Mesela örneğimizi açalım burada. Böyle konuşmanız daha doğrudur. ...montajımız bir açılsın. Evet montajımız açıldı. Şimdi buradan sonrasına baktığımızda... ...burunki mesela bir kaplatımız var. Burada en var çeşit komponant var. Mesela şu parçanın üst montajdan bakalım. Yani bu parçanın bağlı olduğu montaja bakalım. Bu parçanın bağlı olduğu montajda baktığımızda şöyle aşağı kaydırıyorum. 111 tane parça var. Hani bunu baktığınızda 111 parça değil çok fazla oluyor. Veya yani işte az önceki gördüğünüz üst montajda çok fazla parça var. Bunların bir kısmı da çok aslında e, gereksiz ve yönetimimizi zor yapılar diye adlandırabiliriz Peki böyle durumlar için krevi bize Yeni versiyonda inseparable etsemiz özelliğine getirildi. Dediğim gibi az önce de Winchill konusunda bahsetmiştim. Winchill'de bu parçaların her birine check-in yapmak aslında baya bir yığın yaratacaktır o klasör içerisinde. Ve yönetilmesi biraz zorlaşacaktır. Böyle durumlar için direkt bu parçaları montajın içerisinde görebileceğimiz bir yırtıdan getirebiliyoruz. Bunun için mutlaka ki config ayarlaması içerisinde bu Creo 8 kullanıcılarını ilgilendiriyor dediğim gibi. Enable altı Incept'ı yazarsanız, buradaki Incept ASM Operations seçeneğinin Yes olarak burada kaydedilmiş olması ve Confidence'e yazılmış olması beklenir. Şimdi ben burada eğer bu parçayı bir backup alalım, hatta şöyle bir backup dalı alalım masa üstüne. Demek daha net bir şekilde görelim. Incept i̇şte ASM şeklinde kaydedelim. Sonrasında, kararttıktan sonrasında, hem working de aktörümüz hem de arkadaki e, bekledeki parçaları da burada ön beklektan çıkaralım. Şimdi burada gelip klasörümüze çalışma klasörü belirledikten sonrasında, bakın. Ve alt yani montaj ve alt parçaları şeklinde karşımıza geliyor bakın. Eğer ben bu montajı, sağa klik yapalım, inseparable assemblies diyerek make inseparable burada benim bir gelecek ve ben OK dediğim andan itibaren şu an arkada bir çalışma gerçekleştirecek ve her bir parçayı bu montajın içerisine gömecek şekilde bu modeli getirecektir. Bakın, gördüğünüz gibi hemen buradaki ikonlar da değişti. Ben bu datayı bir kere kaydedeyim. Ka Kaydettim andan itibaren, e, burada ufak bir, şöyle bir detayı atlamış olabilirim. Bir bakalım. Evet, burada bir klasöre kaydetmişim. Şöyle yapalım. Falan save backup yapalım. Ben orada ekstradan e, klasörün içerisine inseparable'a eklemeden şey yapmıştım. Şöyle yapalım. Burada bir, ufak bir düzeltmemiz olsun. Bu inseparable ensembles yapısına getirdiğimiz andan itibaren bir backup alalım. Demek istediğim daha net anlaşılsın. Şimdi, Evet, inseparable ensembles ASM attribute şeklinde bunu şey atıp bir daha şunu kapatıp ensemble working directory üzerinden ilerlersek çok daha doğru bir yaklaşım elde edeceğiz. Şöyle bir inset ASM olarak kaydettim. Evet, şimdi şöyle gidelim. Masaüstünden açayım bunu daha yanlışına. İyi anlaşılır. olsun klasör içerisine bakın Buradaki size bir miktar tabii ki büyüyecektir. Çünkü bütün parçaları montajın içerisine görüyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere tek bir montaj şekli karşınıza geliyor. Hatta karşılaştırmalı yapmış olalım böylece. Bakın siz burada her bir parçayı normal backup kaplı aldığınızda bütün parçaları backup alırken inseparables'ı çalıştırarak backup aldığınızda tek bir esenli dosyasının içerisine bunu getirmiş olacaksınız. Şimdi ResNet Dispate yaptım. Bu montajı tekrar getirmeyi deneyelim. bakın nasıl bir davranış gösterecek. Krasörümüzle datamızı çağırıyoruz. Ve montajımız geldiğinde bakın alt parçaları burada karşımıza tekrardan gelebiliyor. Burada doğrudan çalışmamızı gerçekleştirebiliyoruz. Herhangi bir şekilde çalışmamızı etkileyen bir dönüş açması değil. Parçaları montaj içerisine bu şekilde gömmüş oluruz Ve e, ...data yönetimimiz hem klasör içerisinde gerekse linç içerisinde daha kolay şekilde karşımıza geliyor. Peki ben bu parçayı ekstrakt, yani ben bu parçaları dışarı çıkartmak istersem nasıl yolu izlerim? Hemen parçanın üzerine sağ klik yapıp burada inseparable SM dizi, extract dediğim anda netizen bakın parçayı burada görüyorum. Arkada birlikte herhangi bir şey olmadığını dikkat ederek bu parçayı burada çıkartacağım. Bakın görseli değişti, bir kere datayı kaydedersem montajı burada kaydedecek. Montajı kaydettiğiniz andan itibaren tekrar masaüstüne gidiyorum. Buradaki yeni SMB'de bakın bir miktar datam küçüldü. Bunun harcında bu parçam dışarı çıktı. İsterseniz tabii ki burada inseparable SMB ise inseparable diyerek de bunların hepsini dışarı extract edebilmeniz mümkün. Yani teker teker burada extract edebilmeniz mümkün olur. Bir daha bir extract yapalım, bir görelim yöresinden. Sonrasında datayı bir kere daha kaydedelim. Datayı kaydettiğimiz andan itibaren bu parçanın da aynı şekilde dışarı çıktığını görebiliyor olacağız. Şöyle klasörümüzü hemen bir yoklayalım. Bakın üçüncü esenli kaydedildi. Bu parça buraya yerleşti. Her defasında bakın datanın boyutu bir nevi daha küçülmüş oldu. Montaj yazında parça burada teker teker çıkıyor. Şimdi e, benim sunumum bu şekilde, özellikle esenli tarafında. Önemli diyebileceğimiz 8 tane püf noktaya burada değinir. Burada sizlerin sormak istediği bir soru var mıdır? Sunumun içerinin sizin için faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Questions kısmından sorularınızı veya düşüncenize iletebilirsiniz. Sorusu olan var mıdır? Sanırsam bir el kalktı ama bunu son arkasından yetebilirsiniz. Çok daha faydalı olacaktır benim için. Sorusu olan var mıdır? Gördüğüm kadarıyla bir soru göremedim. Ee, Tekrardan bir kontrolünü sağlayayım. Bir soru şu an için göremedim. O zaman sunumuzu bu şekilde tamamlayalım. Webinarın kaydını paylaşma şansımız vardır. Muratcan Bey bunu YouTube sayfamızda paylaşacağız. Ben çok kısaca şu bilgiyi vermiş olayım. YouTube'da Informatik Innovation diye aratırsanız ee, bu webinar kayıtları ve bizim dönem dönem paylaştığımız eğitim videolarını e, takip edebilirsiniz. E, bu şekilde zaten LinkedIn tarafında da bir paylaşım söz konusu olacak. Bilginiz olsun. Bu şekilde bizleri takip edebilirsiniz. Yani LinkedIn ve YouTube'da Informatik Innovation olarak anlatırsanız e, bizleri devamlı eğitimlerini ve bu tip webinar kayıtlarını takip edebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. O zaman bir sonraki webinarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.